Merhaba arkadaşlar ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bugün Osman'la birlikte ilginç bir konuyu Apple'ın üzerinde çalıştığı uygun fiyatlı iPhone modelini değerlendireceğiz. Valla bilgiler sende biraz Osman ne diyorsun bu yeni model hakkında? Şimdi e, söz konusu Apple olunca tabi uygun fiyat tabiri ne kadar doğru kaçar. Bunu bir düşünmek lazım biliyorsun çünkü uzun zamandır Apple'ın uygun fiyatlı bir telefon çıkaracağı söyleniyordu. se 2 modeli üzerinde çalıştığı söyleniyordu fakat 3-4 senedir bu telefon gelmedi. fakat bu sene çok yoğun bir argüman var. Yani çok yoğun raporlar var. Hatta bu üretim aşamasına geçildiğine dair, virüs salgınından ötürü geciktiğine dair bazı raporlar mevcut. Hı hı. Dolayısıyla iPhone 9'un gelmesi kesin diyebiliriz artık. Tabi burada bizi asıl ilgilendiren konu telefonun fiyatının uygun olacağının söylenmesi. Ki hatta öyle fiyatlar söylüyorlar ki Türkiye'deki fiyatı 2500 lira ile 3000 lira arasında denk gelecek diyorlar. Bir Fakat ben buna... Gün. Yok. Çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Şimdi ben aslında şundan dolayı söylüyorum bunu. Şimdi mesela teknoloji okuyu takip edenler biliyordur muhtemelen. Apple geçtiğimiz yıllarda özellikle Tim Cook bir açıklama yapmıştı. Bu doların arttığı dönemde işte Türkiye'nin de içinde yer aldığı ülkelerde satışların iyi olmadığını söyledi. Evet. Neden iyi değildi? Çünkü rakamlar yüksekti. Alım gücümüze göre, doların yani evet. kuruna göre vesaire göre düşük kaldık sadece Türkiye demedi bu arada. Rusya'da söyledi, aynı zamanda Hindistan'da söylemişti. Yani işte o coğrafyadaki bütün ülkeleri kastederek söylemişti ama Türkiye'den de özel olarak zikretmişti ismini. Böyle bir hamle bence gelir gibi geliyor bana. Çünkü neden? Malum şimdi IOS'la başlayan kullanmaya telefonu mecbur IOS'la devam ediyor. Ama şimdi fiyatlar da öyle bir noktaya geldi ki artık 5000 lira, 6000 lira, 7000 lira gibi bir rakamla giriş seviyesi modeli alıyorsun. Apple'dan bahsediyorum bu arada. E şimdi böyle olunca artık herkes yeni telefon alacağı zaman tamam elindekilerini kullanmaya devam ediyor. Ama yeni telefon alacağı zaman Android'e geçmeye çalışmaya başladı. Ama bu da aynı şey değil takdir edersin ki. Bir de şu var hani işin enteresan kısmı. Ee, seyircilerimiz de biliyordur zaten. 2-3 sene öncesine kadar hatta bir 4 sene öncesine kadar diyelim. Şöyle bir yargı vardı. Herkes de iPhone var. herkes iPhone kullanıyor. İşte yeni ne çıkan varsa herkes direkt onu alabiliyordu. iPhone 5'te 5S'te 6'da 6S'te. Ta ki ne zamana kadar? iPhone X yani iPhone'un çıkana, çıkana kadar. kadar evet. O biliyorsun 6099 liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye fiyatıydı. Fakat sonradan tipik rakamlardan 15.000'e kadar başladık. çıktı yani. Evet. Yani amiral gemisi özellikle Apple'da amiral gemisi bir cep telefonu almak istediği zaman hani iyi de bir depolama alırsınız 15.000 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Hayatta enteresan aslında. Yani şimdi o zaman çok değil. 2017'de mi çıkmıştı iPhone 10? 2018'de mi? O zaman çıktığında mesela 6.000 lira dedik. 6.100 lira bir telefon için kim verecek falan derken geçenlerde işte biliyorsunuz Black Friday'de bir tane süpermarket e, iPhone X Ağır mıydı, iPhone 11 miydi neydi, onu 6000 liradan satacağını söylediğinde millet kuyruk oldu. Kuyruk olmayı bırak böyle kapı açıldığında aşağıdan sürünerek üç, girenler üç, falan. 3-5 tane falan sattılar bu arada o yani. de yani elindeki <gülüyor> biraz işte hype yaratmak için, işte şey oluşturmak yani için böyle. Hani diyorsun ki 2-3 sene önce o fiyata kim alacak dediğin şey şimdi millet sürünerek giriyor mağazalara o telefonu o fiyatları alabilmek için. Dolayısıyla biraz enteresan durumlar. Ben o yüzden Apple'ın kalkıp da uygun fiyatlı bir iPhone yapıp 2500 3000 liraya satacağına Yok. ihtimal vermiyorum. Zaten şöyle bir durum var tabii. Şimdi bu şu an konuştuğumuz telefon aslında iPhone SE 2 ya da 9 olacak. Evet. Özellikleri aslında biraz şu an satılan işte iPhone 8'i hemen hemen aynı olacak gibi görünüyor. Çünkü işte 4.7 inçlik bir ekran. ekran olması bekleniyor. LCD ekran bekleniyor. Yine Face ID'nin olmayacağını ve parmak izi okuyucu Touch ID'nin ID olacağı söyleniyor. Yani benim notlarıma bakıyorum. O fiyat konusunu gelecek olsak. 64 GB için 399 dolar ki orada 2400 liraya falan geliyor kapıcı. Evet. 128 için de 2790 TL e, gibi bir rakam söz konusu. Ama tabi bunlar hani doğrudan çevrilmiş rakamlar. 399 doları çarptığınız zaman elde ettiğimiz rakam ona vergi yok. Şunu da belirtelim. Ek, ülkemizde şey e, %25 ÖTV var ki bu başlangıç. Aldığınız telefona göre artıyor. Bu %50'ye kadar Hı -hı. çıkıyor. %18 KDV var. %10 TRT payı ödüyoruz. Ve bugün yeni gelen de %1'lik bir Turizm Kültür, kültür, kültür, kültür Bakanlığı'nın şey aldığı yeni bir evet. vergi daha geldi. Evet. Bu USB DVD gibi cihazlardan alıyormuş telefona da, da dahil etmişler artık bir de oraya vergi ödeyeceğiz. Şöyle söyleyeyim ama yani. ben Apple'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Apple genelde ürünlerini yani Amerika fiyatını onunla çarpıyorsunuz. Evet, yani 399 öyle. dolar diyelim olduğunu varsayalım hani daha kesin değil ya. ama. Yani 3999 TL olacak bizdeki rakam. Yani 4000 TL diyebiliriz. Ama bence 4000 TL de makul olabilir yani bazıları için öyle söyleyeyim. 4000 lira ne derece makul olabilir? Şöyle düşünüyorum ben şimdi hani. 2000 lira altına satılan Android telefonlara bile bakıyorum. İşte OLED ekran koyuyor kimisi. Zaten damla çentik ve delikli ekran tasarımı full mevcut. Dolayısıyla bir tasarım yönünden avantajlılar. Bazılarında yüz tanıma özelliği var. Tabii o sistemsel olarak yazılımsal bir şey de. Genel olarak baktığım zaman tasarımsal açıdan Android telefonlar daha cazip geliyor. Apple tarafında ne var? A13 Bionic Yonga seti var. Onun da avantajı o olabilir. Ama işte ben şöyle düşünüyorum. Ben Apple kullanan birisi değilim bu arada. iPhone kullanmıyorum. Ben şöyle düşünüyorum yani iOS almak isteyen birisi açısından söylüyorum bunu yoksa Android'teki karşılığına bakarsak dediğin gibi 2000 liraya da çok güzel Android telefonlar var ama eğer sen ki hani iOS'um var benim işte 7 kullanıyorum 6 kullanıyorum biraz güncellemek istiyorum dediğin zaman cebinden çıkacak para 6000-7000 lira seviyesine doğru gitti gidince hani 4000 lira vermek daha mantıklı olabilir diye söylüyorum yoksa elbette Android dersek zaten o konuya hiç Gide. girmeyelim. Kesin bu Android kazanır. 4000 lira tarafında benim kafama takılan şöyle bir şey var. Diyoruz ki bu telefon iPhone 8'den iyi olacak. Baktığın zaman iPhone 8'de işte kullanılan Yonga seti belli, kamerası belli, şeyi belli. Fakat şimdi iPhone 8'in fiyatına bakıyorum. Yani 5000 lira civarındaydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bu telefonun iPhone 8'den daha aşağıda bir etiketle gelecek olması da çok mantıklı durmuyor. Ama biraz iddialarda şey var biliyorsun, şu an bundan hiçbir kesin değil bu arada iPhone 8'in üretimden kalkacağını, bu modelin onun yerine geleceği şeklinde bazı imkanı alalım. O zaten var. olabilir de hani bu model onun yerine gelse bile daha, ucuz hani olması, daha ucuza gelmesi ne bileyim biraz enteresan. Apple yani belki olur. Az, çok satayım fazla kazanayım yani sürümden kazanmak gibi bir mantığa doğru ilerleyebilir. Apple'da ne? bugüne kadar Böyle öyle bir şey mantık yükseğini <gülüyor> <güçlüğünü> görmedik <gülüyor> yani <gülüyor> ben bunu ucuz tutayım çok satayım gibi <gülüyor> bir şeyleri hiçbir zaman olmadı. Daima en dandik ürünü bile çıkarsa. Çok paha pahalı satıyor. Pahalıya yani. satıyor ve işin garip da satıyor. Yani geçen gün seninle konuştuğumuz bir muhabbet vardı adamlar taş çıkarsa ayrak dese onu bile millet alacak yani. <gülüyor> ya işte onu hep söylüyorum ama orada şu var bak ben dediğim gibi iPhone ve Apple ürünlerini kullanmıyorum ama yani ekosistem çok güçlü. Şimdi sen güçlü, evet. sen de, de işte iOS kullanıyordun saatim var vesaire var şimdi Android'e doğru geçiyorsun ama Android'de hani o kadar rigid şey sunan çok fazla marka yok yani Samsung'da var biraz. Biraz da Huawei Huawei'de de var. Evet, Onun bir dışındaki şey markalarda hani tamam telefonu var ama saati yok. Saati var ama kulaklığı yok. Kulaklığı var ama bilmem yok. Apple'da hepsi var. Tamam pahalı. Eyvallah ama muhteşem bir uyulma çalışıyorlar. Ee, adamların böyle bir kurgusu var. O yüzden insanlar hani iOS'a başladığı zaman kullanmaya iOS'ta devam ediyorlar. Evet biraz o yönden avantajı var tabi. bilgisayardır, kulaklığıdır, hoparlördür senin dediğin gibi. Birçok ekosisteme e, cevap alabiliyorsun. Lakin ürünlerinin çok pahalı olması, gerçi yurt dışına baktığında pahalı değil. İşte iPhone 1999 dolardan çıktı, Xs'i yine öyle, işte 11 Pro yine öyle. Yani sürekli sabit fiyat ama bizim ülkemizde bu şekilde olmadı. 6000 liraydı, 9000 lira oldu, şimdi 11000 lira. Yani sürekli artan evet. bir şey var ve alım gücü aynı seviyede artmadı ne yazık. Ama ezik. bu arada yurt dışında da pahalı bulunuyor. Yani özellikle amiral gemisi modeller yurt dışındaki ya, alım gücü ya. için de biraz pahalı ama tabii bizim ölçekte değil. Heh. Yani o adam için bin lira para vermiş oluyor. Bin, Aynen öyle. O kendi biriminde bin düşünürsek. Birim. Bin birim. Bin, bin birim vermiş oluyor. Bizim için de on bin birim oluyor. Yani o bini onla çarpıp alıyorsun o zaman bize inanılmaz faiz geliyor. Yani, yani o adam için de faiz ama bizim kadar değil. Şimdi asgari ücret bazında kıyasladığımız zaman bakıyorsun 4 asgari ücret yani. Yani 4-5 ücret. ücret. E, Almanya'da yaşayan adam, Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşayan adam, Amerika'da yaşayan adam askeri ücretle telefonu alıyor üstüne de parası bile kalıyor. Evet. Dolayısıyla böyle düşündüğün zaman Avrupa'dakilerin işte ABD, Amerika'da yaşayan insanların iPhone kullanması gayet normal evet. bir şey yani. Valla işte iPhone... S2 ya da iPhone 9 ile ilgili bilgilerimiz şimdilik bu kadar. Mart ayında içinde tanıtılacağı söyleniyor. Henüz iyisi yani kesin bir şey yok bu arada. Tanıtılmayabilir. Ya bu ee, virüs salgınından ötürü belki, çok sanmıyorum açıkçası. Şu aralar çünkü bunu da belirtelim. Hani geniş açılı kamerasını bile tedarik edemiyormuş Apple ve farklı şirketlerle anlaşma yoluna gitmiş. Dolayısıyla bu virüs salgınının teknoloji sektörünü bir hali etkilediğini söylemek mümkün. Evet. Belki olmayabilirdi ama en azından Apple her zaman olduğu gibi bir dedikodu bile olsa böyle bir ürün üzerinde çalışıyor. Onu da söylemiş olalım. Evet. Ee, kapatalım, toparlayalım biraz o zaman. iPhone 9 arkadaşlar Mart ayında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Lakin bu virüs salgından ötürü şu anda ne olacağı hiç belli değil. Fiyatının işte ülkemizde 2500 lira diye söylenikler var ama biz yok. ona çok fazla ihtimal vermiyoruz. Ee, Youtube'da da çeşitli kanallarda çıktı bu yok işte Apple 2500 liraya telefon yapacak satacak alacak da o birazcık böyle hayal, hayal ürünü Clickbait. diyebiliriz. Clickbait ona inanmayın <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Apple bit. mümkün değil satmaz öyle bir şeyi yani. En azından o sızan bilgileri eşliğindeki bir cihazı o paraya satmaz. Aynen öyle iPhone yani şu andaki en iyi ihtimal bile o cihazın 4000 liradan, liradan aşağı, aşağı olmayacağını söylemek mümkün. Alınır mı? Eğer iOS kullanıyorsan zaten alırsın ama normal şartlarda Android mi, iOS mi dediğimiz zaman bir sürü model var karşımızda. Dolayısıyla özellikle Android arasında çok geniş bir yelpaze var. Ben çok fazla Apple'ın bu modelle de en azından Türkiye tarafında, Hindistan tarafında, işte Çin tarafında, Rusya tarafında başarılı olacağını düşünmüyorum. Ha nedir? Avrupa'da yine başarılı olacak. Amerika'da yine 400 liraya telefon satıyor gibi düşünmek lazım evet. yani. O yüzden o taraflarda, o pazarlarda yine satabilir. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Osman'la beraber bugün sizlere Apple'ın yeni modeli, uygun fiyatlı olması beklenen modelle ilgili görüşlerimizi, düşüncelerimizi aktardık. Bizlere teknoloji.com adresinden ulaşabileceğiniz gibi aynı zamanda YouTube kanalımızdan da ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili görüşleriniz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımızı takip etmeyi bizleri Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağları takip etmeyi de unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir incelemelerin karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.